Selam arkadaşlar ben Şengül Şen Tarotları kanalıma hoşgeldiniz sevgili aslancıklarım nasılsınız güçlü karakterler güçlü bünyeler İnşallah iyisinizdir efendim sizler için Haziran ayı içinde benim aslancıklarımın istekleri hayalleri arzuları dilekleri gerçekleşecek mi onları Haziran ayı içinde neler bekliyor önce çayıma ardından da tarotuma bakacağım sizler için sevgili aslancıklarım için Şöyle gözünüzün önünde bir açalım bakalım. Şöyle çayımızda ne gibi şekiller meydana gelecek canlar. Efendim bunun da sıvısı hemen akmıyor. Böyle gözünüzün önünde açayım diyorum. Birazcık birkaç saniye sizleri bekletmek istiyorum canlarım. Bu arada ben de şekillere bakayım. Evet. Evet şöyle hala sıvısı çıkıyor ama olsun. Olsun bakacağız şöyle bakacağız tamam sizlerde de sıkıntı kenara toplanmış canlar artık atma zamanı gelmiş hatta sizin sıkıntılar öyle toplanmış ki çamağa şeklini alıyor yavaş yavaş Hadi bakalım sıkıntı bir yerde ters tepip sizlerde Murat haline de dönüşebilir yani hayat bu sürprizlerle dolu değil mi canlar şöyle bir bakalım hmm, güzel Zaferi Zafer bayrağını diyelimiz buna Zafer bayrağını dikmeye ramak kalmış yalnız burada çok ilginç bir şey var. Zafer bayrağını dikmek için bir yanında yarı balık, yarı aslan ki sizin aslanınız ama bayan. Bir diğer yanında da bey var. %50 %50 yüzde çıkmışsınız. Bakayım Zafer'i kim yapacak? Bu bayrağı kim dikecek? Aslanın bayanları mı, bayları mı? Çok ilginç. Vallahi çok ilginç. Hmm, yukarıda da dev gibi bir ayı oturuyor. Sevgili kardeşlerim, dev bir şeklinde ayı resmen oturuyor bakın. Ne ilginç, sizin zafer bayrağınıza bakıyor. Ama elimden de bir şey gelmiyor. Elimden bir şey gelmiyor. Çünkü kuyruğundan kıstırılmış engel var. Ona da engel var. Adında Z harfi, S harfi, benim harfim de çıkmış bu arada. Ş harfi olanlara, L harfi olan bir de V. Yanlış görmüyorsam biraz küçük çıkmış. Bu insanların düşmanları bunlar. Dikkatli olun derim canım. Mal gibi bakıyor ama yine de güven duyulmaz. Engelleri var fakat yine ayı olduğu gibi duruyor bakın. Sizin zaferinize bakıyor ve rahatsız. Aman Allah'ım. Burada yedi sayısı çıkmış canlar. O kadar güzel bir şey çıkmış ki burada bakın birisi bir bayan bu. Özellikle bayan. O kadar güzel dua yapmış ki bu insan duası kabul olmuş balıklarla birlikte hemen altında bu 7 ay, 7 yıl değil 7 ay sonrasında aman Allah'ım nasıl diyeyim böyle hiç beklemediği anda ya eşi ya kendisi bayağı hayli yaşta da var yani bu bayan öyle çok 20'li 30'lu yaşlarda biri değil biraz böyle 40'ın üstünde bir bayan ya çocuğun Böyle büyük bir şans tutturacak. Hayatı değişecek bu bayanın. Yedi ay sonra. Sevgili aslancıklarım şanslısınız. Hadi bakalım. Çok güzel bir yere doğru gidecek o bayan. Ama bir kişi tabii ki. Veya üç beş kişi. Bütün aslancıklar değil tabii ki. Aman Allah'ım. Şöyle bir bakalım. Şimdi hmm kredi çekmiş, borç içinde olanlar var. Çünkü araya sıkışmışlar ama şöyle bir şey var, ara açılmış artık. Yavaş yavaş ev borcundan, araç borcundan, dükkan gibi borçlar veya kendi işinizi kurdunuz, kredi çektiniz artık bunlardan yavaş yavaş kurtulma zamanınız gelmiş. Ha, kurtuldunuz mu? Tabii kurtulmamışsınız. Yolunuz açılmış. Artık o sıkıntıların içinden evli çiftler özellikle de siz evli hep çiftler çıkmış burada çıkıyorsunuz az kalmış borçlarınızın bitmesine çoğu gitmiş azı kalmış sizlerin çünkü aile büyükleriniz sizler için dua ediyorlar bakın burada yaşlı dedeler çıkmış dua ediyorlar ve duaları da çok keskin olmuş sizler için sevgili aslancıklarım benim onlar iyidir onlar güçlüdür onlar öyle hemencik pes etmezler şöyle bir bakalım hmm, evet Bayancıklarım benim sevgili aslan bayanları evlisiniz veya sevgiliniz var bilemem ne niçin böyle bir bıknlık yani nasıl diyeyim böyle bir sevgi arsızlığı. bak bakın şimdi çok ilginç bazı bayan arkadaşlarımız seviarsızlı yaşıyor bazıları yalnızlıktan bıkmış çevresinde kimse yok bakın Allah'ım ya Rabbim böyle bir yüzde 50 yüzde 50 durumları var ama bu insanların bu kişilerin iş hayatları çok iyi. Kuşlar, balıklar, o. geçmişte sıkıntı çekmişler iş hayatlarında. Yalnız iş hayatlarına sonradan sonradan hem kuş gelmiş güzel haberler hem de balıklar gelmiş. Artık yani böyle güzel güzel kazanmaya başlamışlar aslan bayanları. Biraz aşk hayatlarında büyük tırmırı sıkıntıları var canlarım benim. Yok dört dörtlük yaşantı yok. Gelelim beylerimize. Beyler güzel kazanıyorsunuz zaten zirvenin yarısına kadar gelmiş bayanlarla başa başsanız da bakalım bu bayrağı kim dikecek çok ilginç. Aslan bayanlarımı aslan beylerimi kazanacak bu durumu. Şimdi aslan beylerinden bazıları bazıları işinden memnun değil. işini değiştirmek istiyor, risk almak istiyor. Aslında al diyeceğim. Biraz böyle göbeğinizden altı karanlığa gömülmüş. Oradan çıkmak için yapacaksınız bunu. Biraz da engeller var. İki engel var önünüzde. Çünkü hemen üstünüzdeki şahıslar aileniz olabilir. Akrabalarınız olabilir. Ama size el uzatmıyorlar. Risk de almayın derim. Bırakın kadere. Akışa bırakın. Bakın size resmen sırt dönmüşler. El atmıyorlar yani size yardım etmiyorlar bakın o karanlıktan çıkmak için size yardım etmiyorlar nasıl risk alacaksın aldın riski şimdi o riski aldığın zaman kredi çekmek anlamında söylüyorum canlar onu ödemesi de kolay değil ki faizler adamın anasını ağlatıyor öyle bankada adama kolay faiz kredi vermiyor ne diyeyim ben şimdi ah be neyse hadi neyse kim nasıl biliyorsa öyle yapsın Sevgili aslancıklarıma bu yapılır mı Allah aşkına gelelim aslan delikanlılarımıza onlar işlerinde güçlerinde iyi normal normal bir şekilde kimisi asgari ücretli bir şekilde çalışıyor normal kendi halinde tertemiz küçük çaplı kendi dünyalarında takılıyorlar bunlar güzel harika tezcanlı bir şekilde yalnız bazılarında da yine böyle öfke patlamaları sinir gibi tahammülsüzlük gibi bir durum söz konusu derken bir şey gözüme çaktı. Benim burada canlarım benim. Sevgili çalışan bayanlar. E, aslandı değil mi baktığım. Karıştırmayayım da aslan bayanları koyun. Adak yani bakın. Çok ilginç. Küçük çıkmış ama adağınız nasıl söyleyeyim bilemiyorum. Bakın kafası ön ayakları çıkmış. Size doğru geliyor. Yalnız arka ayakları hala karanlıkta. Bu nedir? Sizin isteğinizin veya hayalinizin, arzunuzun az kaldığını. Yani %50 sıkıntısı gitmiş, %50'si kalmış. Adağınıza ne muradınız var, neyi adadıysanız bakın çok az kalmış burada. Çok güzel, harika. Çok güzel, tamam. Her şeyin bir vadesi var. hadi deyince olmuyor. Gelelim genç kızlarımıza. Genç kızlar hayırdır ne bu alt köşede ellerde sopa girmişsiniz birbirinize. Böyle bir sevgilinizi mi, nişanlınızı mı, sözünüzü mü kaybetme korkusu içine girmesini. Kız niye giriyorsun? Çevre bomboş duruyor. Tamam alttan fişleyenler var ama biz öyle derler. Alttan biraz fişleyenler var ama onları fazla dikkate alma. Ama bizim de aslan genç kızımız da durmuyor. Hemen illegale başvuracak. Karşı tarafı pusturmak için. Allah'ım ya Rabbim Gelelim evli hanımlarımız. Evli Aslancıklarım benim. Güzel insanlar. Suyu hala sıvı çıkıyor. Evet. Sevgili evli aslancıklarım. Şöyle beyaz yere tutalım ki şekilleri daha iyi göreyim. Hmm. Adında N harfi olan yine Z harfi olan F harfi L harfi olan S, yine de S harfi olanlar lütfen dikkat edin evli olan çiftler hiç beklemediğiniz anda olumsuz haberler alabilirsiniz. Yıkımlar yaşayabilirsiniz. Bakın, ikilem arasında kalabilirsiniz. Kuşkular duyabilirsiniz. Bu gerçek mi değil mi diye. Ama üç kişiden biri gayet iyi hamile bayanlar çıkmış. Doğuracaksınız. Tertemiz çocuklarınızı kucağınıza alacaksınız sevgili yengeciklerim. Hiç merak etmeyin lütfen birilerinin sözlerine itibar edip Lütfen yuvaları yıkmayalım. Küçük çaplı oyunlar oynanılabilir. Laflar oynatılabilir. Lütfen bunlara itibar etmeyelim. Bakın ikilem arasında kalma durumlarınız var. Bakın burada hafiften araya bir şeyler sokuyorlar. Ama kolu komşu ama akrabalar. Ama iş çevresi, arkadaş çevresi. Lütfen bunlara itibar etmeyelim. Bazı aslancıklarım da arayış içinde. Ne arıyorsunuz? Sevgili aslancıklarım, sağlık durumunuz kötü görünmüyor. Yalnız böyle bir içsel olarak sizde böyle bir durgunluk, bir sessizlik durumu var. Neden, neden öyle oldu? Yalnız dediğim gibi, 3 çiften ikisi sıkıntı, biri süper, güzel haberler gelecek sizlere. Sürpriz gelişmelerle karşılaşacaksınız. Sevgili aslancıklarım, güzel şeylerle karşılaşacak. Benim aslancıklarım dört dörtlük yaşantı var mı yok. Çünkü genel açılım hani bütün aslanlara güzel sürprizler olacak dersen bu yanlış olur. Kimisi olumsuz olur kimisi olumlu olur. Değil mi canlar? Zaten kişi yaşar ve görür. Canlarım benim sıkmayın canınızı. inceldiği yerden kopar sadece. Dışarıdan çomaklayanları dikkate almayın. Eşlerinizi çocuklarınıza, yuvanıza sıkı sıkı sarılın. Lütfen sinirlenmeyelim. Bakın iş hayatında sinir çıktı Tıpkı burada da söylediğim gibi bir sinir durumları var ve bu sinir durumları burada gördüğüm dili kanlılarımızda var sevgili aslancıklarım Lütfen sinirlenmeyelim Aşk hayatında bakın güzellikler geliyor imparator Aman Allah'ım anlatacağım ben onu şimdi size sağlık durumu. İmparator da hıllı mı? İmparator da hıllı değil. Tabiri caiz söyle derler bizde. Allah'ım ya Rabbim. Neyse bakalım benim aslancıklarım. Hıllı mı derler bizde? Şimdi gelelim iş hayatı, aşk hayatı, sağlık durumu. Sevgili aslancıklarım, güzel insanlar. Zaten bakın nasıl da birbirini takip ediyor. Burada da gördüm. Ellerinde sopa Biraz böyle bir anda suratını ekşitmiş bir vaziyette aslan delikanlıları öfke. Aslan delikanlıları biraz böyle öfkelerine hakim olamayabilirler. Kartımız öfke kartıdır. Sinirlilik kartıdır. Kendimize hakim olalım derler. Artı bundan dolayı da acaba ben öfkeme sinirime hakim olamazsam başım nerede girer mi düşüncesine kapılabilir. Bir yerde de bizim aslan genç beyimiz. Tedavi görüp veya sakin davranarak yeniden doğuş yaşamak isteyebilir. Bakın burada mahkeme kartımız var. İçsel olarak zaman zaman kendini sorgulayabilir. Acaba ben aşırıya mı gidiyorum? Her söze her lafa sinirleniyor muyum diyebilir bizim aslan delikanlılarımız. Dersen de iyi olur. Çünkü biraz böyle sinirli çıkmışsın canım. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Gelelim bay ve bayanlarımıza. Evet sizlerden de aynı şekliyle haksızlık karşısında sinirler gerilebilir, öfkelenebilirsiniz. Bunu bir kenara bırakalım. İş hayatında sıkıntınız mı var, yardım mı göreceksiniz der. Korkuya gerek yok ben öyle işimi kaybederim. Veya ne bileyim gittiğim yerde veya gittiğim yer bana iyi gelir mi gibi korkular duyabilir. Özellikle de aslan meyleri işlerinden memnun değiller. Hepsi değil tabii ki bazıları. işlerini buradan alıp başka bir yere taşımak istiyorlar. İş değiştirmek istiyorlar. Risk alsam mı almasam mı diye ikilem arasında kalmış olanlar var burada. Bunun korkusunu yaşıyorlar. Yaşama güzel kardeşim. Karşı tarafa önce bir tanı. Bir bak bakayım nasıl bir şey. Öyle hemen hop diye gitme. Sağlam mı değil mi? Hazırından ne olmayasın anlamında söylüyorum. Ama bakın burada ne güzel yeni bir doğuş. Demek oluyor ki bir anlık öfkeyle işini bıraktın veya farklı bir yere gideceksin. Buradaki işi bıraktın farklı bir şehre gideceksin. Korku duymana gerek yok. Bak yeniden doğuş geliyor. Yeniden doğum geliyor. Demek ki hayırlı karşı taraf sizler için. Lütfen korku yok. Korkuya yer yok. Yeniden doğuş. Veya bazı arkadaşlarımız iş hayatında Yardım görebilir. Yine söylüyorum. Yardımlaşabilirsiniz. Yardım alabilirsiniz. Ama milletten, ama yakınlarınızdan, ama devletten. Korkuya hiç gerek yok. İş hayatınızda yükselişe mi geçtiniz? Acaba ben tekrar inişe geçer miyim? Korkusu da olabilir bu. Hiç gerek yok. Bakın yeniden doğuş geliyor sizlere. Şuradaki aldığınız yardımlar korkularınızı yenmenize sebebiyet verecek. Sevgili aslancıklarım, Ardından içsel bir mahkeme. Ben geçmişte nerede hata yaptım? Acaba ben hatalı mıydım? Ya da diyalog kurduklarım yanlış kişiler miydi? İçsel bir mahkemeyle geçmişe örtüyü çekip yeniden doğuş yaşayıp yeniden yeni bir ben yaratabilirsiniz. Bakın kötü değil bunlar. Bunların hepsinin birer anlamları var. Sevgili aslancıklarım kafayı yormayın. Gelelim şimdi aşk hayatınıza. Aşk hayatınıza bazı aslan arkadaşlarımız muradını erebilir. İmparator, dileklerin kabulü kartıdır. Ama bir yerde de, bakın şu gözleri görüyor musunuz? Nasıl da kuşkuyla yan tarafa bakıyor. Bir yerde de şüphe, kuşku kartıdır. İlahi imparator, İmparator hıllı mı derler bizler? Neyse ben de öyle diyorum. Sevgili aslancıklarım, muradınızı erebilirsiniz bu bir. İkincisi, bazı Aslan arkadaşlarımız bay veya bayan partnerlerine karşı kuşku içine girebilirler. Çünkü bardağımda da gördüm. Özellikle de evli çiftlerde sıkıntı görülüyor canlarım benim. 3 evli çiftten biri süper, ikisi biraz sıkıntılı çıkmış. Lütfen dışarıdan gelecek olan kösteklere, laf sokuculara veya yanlış yapan kara kediler midir, neyin nesiyse Lütfen bunlara itibar etmeyelim. Sevgi varsa korku yoktur. Birbirimize, eşlerimizle sıkı sıkı sarılalım. Kolay kolay yuva kurulmuyor. Yıkımı da kolay olmamalı derim. Lütfen kuşkuyla bakmayın. Kuşkuyla bakıp benim bir an önce bu kötü alışkanlıklardan kurtulmam lazım diyebilir bazı aslan arkadaşlarımız. Çünkü kötü alışkanlık kartıdır. Hayal kartı kadar olduğu kadar kötü alışkanlıklardan kurtulmak artıdır çünkü burada kuşku şüphe var. Karşı partnerinin sevgili aslancığım kötü biri olduğundan kuş kullanabilir, yanlış kişi olduğunu düşünebilir. Bundan dolayı benim bundan bir an önce kurtulmam lazım diyerek ondan yakayı sıyırabilir. Bizde bir de öyle derler. Ya paçayı sıyıracaksın ya yakayı sıyıracaksın derler. Sıyırdınız mı yakayı? Sıyırdınız. Öyle farz edelim. Ondan sonra benim aslanım geriye bakıyor. Neydi o günler diyor. Neydi o günler. Az mı kuşkuyla yaşadım ben. Ben az mı kuşkuyla yaşadım. Hı, neydi nasıl kararttılar benim içimi diyor. Bu vaziyet ne. Bunların hepsi diyor bir çırpına hepsini ben geride bıraktım. İşte diyor iki yüzlüler, Beni mutsuz edenler. Benim kömür gibi siyahlaşmama sebebiyet verenler. İşte buradalar. Ama ben artık onların ne olduğunu öğrendim. Ben artık geriye bakış yapıyorum. Sizlere bakmıyorum diyor. Ben artık güzel yere doğru gidiyorum. Hadi bakalım sevgili aslancıklarım, güzel insanlar merak etmeyin ama sizin şimdi içinizde karartmayacağım. İmparator dilek kabulüdür diyorum. Bakın bir yerde de bunu söylüyorum size. Tam istediğiniz gibi Uf, aşklar Partnerler, talipler, bay bayan hepinizin yoluna çıkabilir. Tamam, ben hayalime kavuştum diyebilirsiniz. Dileğim oldu, hayalime kavuştum diyerek geriye bakış da yapabilirsiniz. Nerede o eski günler? Nasıl da dileğim yerine geldi? Hayallerime kavuştum, kadersel aşkıma rastladım diyebilir bazı aslan arkadaşlarım. Bazıları da. Bunu söyleyebilir. Kuşku, şüphe vesaire. Anlayın bakın. iki boyutlu anlatmaya çalışıyorum sevgili kardeşlerim. Sizde de gözlerden rahatsızlık var herhalde canlar. Ya elden ayaktan. Bakın geçmişe örtü çekmek istiyor. Sağlık açısından. Benim ikizci pardon neydi? Evet. Aslan, aslanlarım. ikizlere gittim. İkizlerden ikizlere gittim. Sevgili aslancıklarımın Artık geçmişe diyor örtüyü çekmem lazım. Benim sağlıklı bir şekilde bakın ben burada ne önümü görebiliyorum. Ne elim ayağım çalışıyor. Tamamen kısıtlı tutuklu bir vaziyette hissediyorum kendimi diyor. Sevgili aslancıklarım artık ben kendime de yer vereceğim. Ben hakkım olan sağlığı geriye istiyorum. Bu vaziyet gitmeli ben geçmişe örtüyü çekeceğim. Civa gibi bey olacağım veya güzel bir hatun haline geleceğim. Şöyle manken gibi ben kendime bakacağım. Geçmişteki yaptığım hataları asla yapmak istemiyorum. Bu nedir canım ben önümü göremiyordum zamanında. Gözlerim görmüyor elim ayağım ağrısızı içinde. Ben doktoruma gideceğim. Sağlık muayenelerinden geçeceğim. Hakkım olan sağlığım bana geri gelecek. Ben artık kendime de yer vereceğim kendi gönlümü kendim alacağım, kendi göbeğimi kendim keseceğim diyebilir sevgili aslancıklarım, güzel insanlar, ah ve güzel insanlar şurada yeşek çukura düşmüş de sahibinden güçlüsü çıkmamış derler. Tabii ki de biz de şöyle derler canlar kimseden kimseye fayda kimseden kimseye fayda yok derler. Yani önce sağlık, tabii ki biz hastayız, ustayız ya Allah aşkına. Ben sağlığıma ben bakacağım, ben sağlığıma bakmazsam bana kim bakar ya? Bu yüzden siz aynı düşünceye kapılacaksınız. Sevgili aslancıklarım, geçmişi örtü çekip, yok artık öyle körlük, topallık olayı kalmayacak diyeceksiniz. Kendi göbeğimi kendim keseceğim, ben hak ettiğim sağlığımı Hak ettiğim enerjimi ben geriye kazanacağım diyecek sevgili aslancıklarım. Gelelim sizin isteklerin oluşup oluşmayacağı açısına. Sevgili aslancıklarım benim. Bakın buraya da artık bir kart atıyorum. Adalet kartı. Bazı aslan arkadaşlarımızın hayatında adalet tecelli olabilir. Bakın burada bir terazi var. Ne ilginçtir ki arada bir bayrak ve bir yanda... Aslanların bayanları bir yanda da erkekleri. Yüzde elli yüzde elli çıkmışsınız. Bakayım zaferi hanginiz yapacak? Aman Allah'ım. Ne diyor? Adalet kartımız içsel mahkeme. içsel olarak kendinizi sorgulayın. Geçmişte arzularınıza, isteklerinize ulaşmak için ne gibi hatalar işlediniz? Nerede yanlışlar yaptınız? Artık onlara bir an önce kavuşabilmek için... Lütfen içsel bir mahkeme yapın diyor bu bir. İkincisi yani geçmiş hatalarınızı değerlendirin diyor kartımız. İkinci olarak da hiç merak etmeyin sevgili aslanlar. Adaletin terazisi yanılmaz. Hakkınız olan size gelecek. Bakın iki tane terazi çıktı gördünüz mü? Hakkınız olan size gelecek. Adalet yerini bulacak. Hiç rahatsız olun. Hiç merak etmeyin diyor sevgili aslancıklarıma. Efendim bu açılımımızın da sonuna geldik. Sevgili aslancıklarım, sizin olan size gelecekmiş. Efendim bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarımız var ise abone olurlarsa ne olur? Daha çok genişleriz, gideriz gidebildiğimiz kadar. Ne diyelim bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, her şey gönlünüzce olsun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Hoşça kalın aslancıklarım.